Kızılcık şerbeti yeni bölümde doğa için zor günler bekliyor. Güvendiği, evlendiği adamı tanıyamaz oldu artık. Annesinin dolduruşuna gelerek sürekli doğaya kötü davranması doğayı oldukça çocuk üzüyor Fatih her fırsatta doğaya ahlak ve edep dersi verirken kendisinin son yaptığı hareketler izleyiciyi iyice Çile'den çıkardı Fatih doğanın çektiği videoyu görünce kendinden ve yaptığından utandı pişman olduğu doğanın yüzüne bakamadı Ailen eve geldi onu doğayla gören Fatih ailenin her şeyi doğaya anlatacağını düşünür endişelenir ve onunla konuşurken doğaya yakalanır doğa onların arasında bir şeyler olduğundan şüphelenir Fatih tepkisi büyük olur yine tartışma başlar onların arasında ikisi de alttan almadığı için bir türlü anlaşamıyorlar ve sürekli tartışma çıkıyor. Doğan'ın Fatih'e güveni gitti. En duygusal olduğu bu dönemde zor günler yaşar. Nursemal ise Umut'la her şeye ve herkese rağmen güzel bir yola girer ve evlilik hayalleri kurar. Bundan sonra kimseyi değil kendi kalbinin sesini dinleyecektir. Kavulcum'un yaptığı sürpriz evlilik teklifi Ömer'in yelkenleri suya indirmesine sebep oldu ve ikilimiz sonunda barıştı. Alev ve Abdullah görüş, sürekli görüşmeye devam ederken bizim saf uyanık mikser Nilay'ı ise dolandırıcılar yolmaya devam eder. Onun istediği parayı bulabilmek için uğraşacak. Ah Nilay ah sen uslanmazsın. Kızılcık Şerbeti dizimizin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Sizler değerli görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. İyi vakitte, hoşçakalın.